Arkadaşlar uzun bir aradan sonra hepiniz hoşgeldiniz, hepinize merhaba diyorum, buradan selamlıyorum hepinize. Bir haftadır video gelmiyordu, sınavlarım vardı o yüzden arkadaşlar kusura bakmayın şimdiden. Hemen hızlı bir şekilde devam ediyoruz videolarımıza tabii ki. Elimde Groza var arkadaşlar, silahı full özelleştireceğiz desenine kadar. Ee, aşağıya yorumlarınızı bekliyorum silahla ilgili görüşlerinizi. Ben pek sevmiyorum Groza'yı, biraz sekiyor ama özelleştirdikten sonra nasıl olacak silah? Tabi videoyu sardırmadan izleyin arkadaşlar Size tavsiyem çok mutlu olurum hem Üst eklentiyle başlıyoruz Bu silah baya başlanışa değiştireceğiz Pentium Sight alıyorum Direk abi Pentium sight. Birazcık yaklaştırayım bu ee, Ön eklenti Osprey alıyorum Osprey aldım abi Şimdi alt eklenti harakası. Alt eklenti mor mor hazır var. Tamam neyse mor alalım lan mor. Tamam neyse ya. Şimdi arkadaşlar deseni de e, şöyle herkesin alabileceği şekilde almak istiyorum. Sarmal desenini çok sevdim ben. Gerçekten baya da uyumlu oldu tipine iyi. Bunu hemen 9 şey alıyoruz. 9K'ya. Taktik force gümüşüyle de al alınabiliyor arkadaşlar. Bilginiz olsun. Böyle bir silah olur. Bununla güzel bir maç atacağız. Valla her şeyini aldım. Baya da bir para harcadım. Hadi o zaman arkadaşlar videoya geçelim. Arkadaşlar evet hoşgeldiniz. Silah böyle. Silah bu şekilde duruyor arkadaşlar. Ee... Üst eklentisi olsun. Desenimiz olsun. Ön eklenti alt. Çok güzel ha. oluyor Tamam ilk killimizi aldık. Silah çok seri biliyorsunuz Groza'yı. Gerçekten düz, e, eklentisiz groza oynanmaz arkadaşlar. Tavsiye etmiyorum. Arkamdan gelecek biliyorum. Ulaaa! <gülüyor> ben gideyim, devam edeyim şöyle ama. Güzel. Aşağı adam yerde yerde yerde aşağıda. Selamünaleyküm. Oo <gülüyor> güzel atladık ama. Gene yerde lan. O da benim hakkımda. Oha arada kalacağım. Arada kalacağım kaç kaç kaç ama öleceğim büyük ihtimal. Silah bu şekilde arkadaşlar. Çok seri sıkıyor zaten Groza'yı biliyorsunuz. Ama üst de çok beğendim ben. Bunu da. Oğlum nasıl vuramadın? Hep yerde dönüyor ha oyun. Bu da benim açımdan biraz kötü. Silah bir, bir eksi şey var arkadaşlar. Sadece sekiyor. Fazla sekiyor yani. Üstte. Burada, burada, burada. Adam burada. O. Tamam, onu da aldım. Ananı. Güzel. Kostun şeyi çok beğendim arkadaşlar. Desenini. Ya üstümde ya ya da yerde. Büyük ihtimal yerde biri yerde biri üstümde. Kör Kör Oğlum bok gibi sıktım ya. Sağ kliksiz sıkmayacaksınız arkadaşlar. Yani size tavsiyem Ama silah çok güzel. Ulan mermim bitti ya. Altılı kombo yaptım abi. Mermin bit bittiği için silah değiştirebilirim aslında diyecektim. Ananım. Silah mermim bitti arkadaşlar. Guluğa kaldık vallahi Dur abi. Ananı ya zaten adam 100 canı varmış ya sıkıntı yok Bir de ön eklentisi Osprey arkadaşlar Bizim meşhur Osprey'imiz kaç, kaç kaç kaç. Gelirse var direkt çıkacağım Üstümde. Ah kaçırdım lan. Ha. ha bu arada kervansaray mepenindeyiz arkadaşlar. Şöyle yavaş yavaş gitmem lazım. Bir yana çıkıyorum. Bir yana çıkacağım. Kaçtı adam. Ananın avradın birini bulmam lazım. Yok söyleyeceğim. Öldüm o diğeri. Yerde. Güzel onun. Aa adam tan nereden vurdu Kaçıyor biri şuradan. Sonunda kral benim Çok ses veriyorum ya Üstümde Güzel Adamın kafasını parçaladım Baya eğlenceliydi <gülüyor> Abi silah bence çok güzel arkadaşlar. Harbi 1-2 eklenti aldıktan sonra oynanabiliyor silahlar. Ya zaten ona göre ayarlamış adamlar. Ah. Şuradan gelecek. Şuradan şuradan şuradan. Şurada da var. Neyse. Arkadaşlar bence çok güzel bir silah. Çok seri atıyor biliyorsunuz zaten Groza'ya. 2-3 eklent aldığımızda da gayet tatmin edilecek düzeyde güzel yani. Arkadaşlar bence çok güzel bir maç oldu. Umarım eğlenmişsinizdir arkadaşlar. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın.